Eskisi kadar bende böyle şey çok beni yıpratmıyor. Onlarca o tiye ee, haricinde... alma, alma durumu nasıl oluyordu? Yani siz bir görüşmeye gittiğinizde ne yapıyorlardı? Nasıl davranıyorlardı size? Ya ilk başta zaten ilk başladım hani oldu ki ortaklarım yanında yok. İşte tek başına kız nasıl bunu yapacaksın? İşte e, sen bu zamana kadar kim neden bunu bulmadı?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 Beni en çok zorlayan süreçlerden biri buydu belki. İkincisi de tabii çok o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 Yani inanın cesaret ettiğinizde, risk aldığınızda her şey yapabiliyorsunuz. Bir de ben biraz daha olayları şöyle yaklaşıyorum, Kaybedecek neyim var? Yani orada 10 yıl boşa gitse de 10 yılda eminim düşük halka bir dolu şey öğreneceğim. Hani maddi kısma hiç girmiyorum. Yani o riskler zaten alınmalı bence.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 Kendi imkanlarımızla hiç alamayacağımız kadar uluslararası alanda eğitimler aldık çok iyi üniversitelere gittik yani orada kısa sürede olsa araştırma çalışmalarına e, girişimcilik çalışmalarına katıldık onlar da çok önemliydi kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Ee, yani çok ben çok üzülüyorum sayımız çok azalıyor genelde eğitimlerde etkinliklerde fark ettiğimde e, kadın e, popülasyonu daha az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 Ama sırf cinsiyetinizden dolayı ötekileştirildiğiniz, dalga geçildiğiniz, çiğe alındığınız süreçler oluyor. Mesela bunlar bence çok üzücü. Yani hepimiz için çok üzücü. Ee, hatta ben, işte o zaman ben çok küçük yaşta olduğum için e, biraz daha böyle büyükmüş gibi mi giyinsem diye düşünmüştüm yani. hani o 25 yaşındayım, daha spor giymek istiyorum, daha spor gitmek istiyorum bir yerlere. Ama dediğim gibi o kale alınmama durumu sizi üzebiliyor